Döndük başaya Aynı senaryo, aynı öğütler Tek bir da var ha. Farklı akıllar, farklı görüşler Düşmemi bekleyen ay demin tek derdiyse yüzüme tükürmek Buna izin vermedim asla Keyfimi kaçırıyor sahte gülüşler İstediler hep gülü olmamı Bunu kendime hiç dondunamam hey Onların benden beklediği şeyler Veli oldu tamam de Ailemi tavrı hep bana nankör Ama bak gör kata tam gökleri ben Hayal ederken diplere döndüğüm Ağlamaktan hep kan gözeri Yapılan baskı her gün duyu iş Nasıl abrettiğim akıl almazdı Kendimi tükettim hep Benden geriye inadım kaldı Beni hep tetikleyen ise Başarıya hep bir planım vardı Planımı ailem desteklemedi Onların tek olayı hevesimi kırmak Yedodan da satarlar çıkmaz emidim Hedefim belli tabuları yıkmak Planıma sadık kaldım tanrım Artık davranım sana da karanlık Baktığım ardıma yalnızlaştım Kancılıklardan sırtım kanlı